My shorty boy. Dalat bana shorty boy. I'm a shorty boy. Adım neden Ding Grogu? Sadece size tek diyeceğim. Mandalorian yani izleyin. I'm a shorty boy. Hem de sıkimli shorty. Ona atma. <gülüyor> Anna, Hadi bir şeyler böyle yapayım. da aynı mallığıma geldi. <gülüyor> Gel, Gel. Merhaba paşam, nasılsın? Adınız? adını ah. s**k Neon o pijorda çay içiyor ah. Oooo <gülüyor> oh, dan dans ederek kol bastı eğim Başka şeyler anlatıyor çünkü orası bu çocuğu aplana kadar dertli söylüyor şarkıyı ya. Birlik. Kaçma lan! <gülüyor> Ulan amına kutu bütçek. <koyduk>. Kaçma lan! <gülüyor> Ulan, amına <vurdum>. Orhak <gülüyor> gibi bekliyorlar orada, gelemedi itlerin bebeği. Bunlar yeni karakterler bile. Aynı pezevenk gibi. <gülüyor> ne oldu oğlum? Kaşar. Gel amına koyayım. Lan bir sizi atayım gelme. benim neden hep aynı şey yapıyorsun? Ayakta kalan. Bunu bu arada dereceli oyunda yapıyorum. Siz sakın e, normal oyunda yapmayın. Dereceli oyunlarda yaparsanız daha etkili oluyor bu. Bu karakter giyi mi? Bu giyi mi? Bu ne biçim pantolu? Oh damn right man. <gülüyor> ananı da ona dedi. Sarılmaz bunu. <gülüyor> ana izin, ana. Ana izin, ana ananın. Şuradan mı geliyor lan yorsam? <gülüyor> Vay kavat <gülüyor> bay. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, ya. şöyle iki. Şimdi kaç köşü nasıl çizilir? Şu bir. Ya birim mi? engelli misin sen? Şu iki. Şu üç. Şu dört. Özürlü ya. Mehmet bey. da düştü. Onun işi yandan düşman kamp? Böyle gidersin. Asla oyun da bu arada götten vurdurmuyorsa bütün bildiğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyunda mentaliniz düştüğü zaman dinlenecek şarkı Kaiyu Rap. Oh, oh, oh, oh. Ya da şey dinleyebilirsiniz. Wolf Team şarkı. Fazla uzatmayalım. Ey ey ey ey. keseriz Oğlum bu karakterde hiç oynamadım ya. Ne işim ne nasıl Nasıl atacağım? X 10 10'u ulti boz. Tamam şimdi olay şuraya, şuraya ve şuraya. Tamam nasıl E yapıyoruz? Şuraya da Merhaba Sıtma oğlum. Vurun lan sakin. Yat aşağıya. Reyna bana... Ne zaman adam olacağına dair bir tarif verir misin kanka? Efendim? Memleket nereydi? Adana. Konya doğanlar çocuğu. Memleket. Konya doğanlar çocuğu. 144 Bak. Bak. Hanzo iyi abi bu? Şu çara oynayan da gitsin götünün da eşekler Yürü git Skecem ölünlü ölümde... sen kız mısın kanka? Evet salam Tuğba sen kız mısın? Kanka mikrofon basmazsan inanmam Kız olsan ismin ne olur? <gülüyor> <gülüyor> sen ne örüydün ha? Dünyayı şöyle ortadan ikiye ayırsak Bunda nasıl ayrılıyor lan dünya? Böö düşman kaldı Slenderman gibi orada beni bekliyormuş. Koyum Valorant ekibine sesleniyorum buradan. Bu bana bu bana Spike atarsan bir daha götüne sokacağım seni Jet. Haberin olsun. Harbi ananın am Ya siktir git bu arada ya. Oraya sıkmadım bile amına Bakın şimdi taktiği veriyorum Bir düz vuruş tamam İkinci vuruş Sonra sağ Sağ Ve bir iki üç dört beş Beşinci vuruşta yaptım mı bir yüz oluşuyor Bu bıçakta yüz yapma vuruşları bu şekilde What the hell is going on Kuramaz kaç Spike Olum mal mısın? Orası bir çocuğu 0 saniye var adama gösteriyor. Bunların mesela anaları Götünden buradan Valorant'a sesleniyorum yine. Abi mal mal pazarınız var. Ben istediğim sikini girip almam gerek. Eşek pazarı gibi bir pazar. Selamünaleyküm bir alabilir miyim? Teşekkürler. Alabilirsin koçum. Sıkıntı yok. Ne demek? Jet Atatürk ne alaka? seviyor. Dakika bitir. Ensal. Aman <gülüyorSTALK> şizofren misin doğru söyle. Deliyim ben afendi. Anlıyor ben deliyim. Afendim hiç <gülüyor> Ya bak. Ne Yaber alçak. Vallahi sen bu oyunu bitirmişsin sanki toprak. Saygı duydum sana şu an. Selamun aleyküm. Çekil lan. Ay, yok, yok. Atsan şu ortaya, ben de oynuyorum. Dolduruyorum. çekiş yapıyorum. Kimi çekeceğim? Ben. Al. Eline sağlık. Dolduruyorum. <gülüyor> Eline <s> <gülüyor> o o, o, o, o, o Rus hahah hahah hahah hahah hahah hahah hahah taklit değil ki taklit değil ki hahah kanka şakome in misin? misin? <gülüyor> kusunun <gülüyor> da yok bu ya ooov ooov ooov ooov ooov ooov hahah hahah <gülüyor> evet bununca böyle oluyor çok agresif. Ağzını baba mı kardeşim? Yok kanka bizden kardeşim mi konuşuyorlar ya? ya. <gülüyor> bu şimdi canı veren ellerini amana koyun sen. Seyit. Ben de tamam anladım. Oo o, bu, ne? Yani, gergin canlık beraber. Oo Ge ne diyor? <gülüyor> Gergineyim. Bir tane vandalla vursam ne olur ki ya? Diğer üstten çıkamıyorum bir cehre ya. Şöyle tek tamam. mermi, böyle tek mermiyle. O öyle olmaz böyle olur Ezeve. Kır şunu ya Hocum. Kim o ya Sıkıyor operatör Burdan bir bandal sıksam bir düşman karsın. Şöyle Şöyle Musaifurlar mı alamın abi Ben sana hiç bir şey yapmadım Geçmiş lan şurdan yavruna çıkacak? Ha burda yavrumda Oğlum anomali seçte var mı Arkadaşlar daha fazla Valorant videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi Shorty Boy istiyorsanız videoyu beğenmeyi Shorty Boy için Ama Shorty Boy Diğer videolarda görüşmek üzere